Değerli izleyenler Türkiye'nin en tarafsız ana haber bültenince karşınızdayız. Ben Deniz Ömer Tarık Yılmaz ana haber bülteni başlıyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda günün öne çıkan gelişmeleri için paylaşacağız benim ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanışacak olursak Twitch tarikhaber TV, sosyal cep tarikhaber, Pinterest tarik haber, Ok tarikhaber, TikTok tarikhaber TV, Facebook tarikhaber, LinkedIn tarık haber, yay tarık haber, Tumblr tarık haber, Instagram haber tarık haber. Twitter'da e tak haber, Reddit Grand Type 2008 YouTube tarık haber gibi VK Ömer Tarık'ın mas yaplarıyla yayınlıyoruz. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıtacak olursak onlar da e, açıldıkça sizlere anlatacağız değerli dostlar. diyoruz ve ilk haberimize geçiyoruz değerli seyir. Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı genel başkanları buluşmalar eğitim sisteminde köklü değişiklikler yapacak ifade etti. ve CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de düzenlenen Millet İttifakı genel başkanları buluşmasında konuştu. Eğitim sisteminde köklü değişiklikler yapacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Çocuklarımız neyin merak ediyorlarsa araştırabilecekleri alanlar onlara Suçlamalan, onlara cezalandırmalan, neden soru soruyorsun demeden ne kadar çok nitekli soru sorabilirlerse eğitimin de o kadar değerli olduğunu göreceğizdi. De. Haberimiz devam ediyor değerli izleyenler Şakaş bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Bir öğretmen gözyaşlarını tutamadı, evimizden bir tek bu kaldı dedik. Karamanlı'da Kuşapana'na gelen depremlerde en fazla can kaybını yaşandığı yerlerin başına gelen evra sitesinin enkazında emekli öğretmen Rütfiye Köroğlu evinin anahtarını bulundur. Göz yaşlarına hakim olamayan Rütfiye öğretmen, evimizden bir tek bu anahtar ve perde parçası kaldı, başka bir şey yok ifadelerini kullandı. sitesi enkazında evinin anahtarını buldu. Lütfiye öğretmen gözyaşlarını bir tek aldı. 19 Mart 2023 17 17 son güncelleme. 19 Mart 2023 17 17. Anlaşmaya yerlerin başında gelen Ebrel sitesinin enkazında emekli öğretmen Lütfiye Köroğlu evinin anahtarını. Buldu. ...bir tek bu anahtar ve perde parçası kaldı. Başka bir şey yok, ifadelerini... ...Kahramanmaraş merkezde 6 Şubat'taki depremlerin ardından... ...kentte enkaz kaldı. Depremde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği evler sitesi... ...afet... el. Ev... Depremin enkazından gelinlik gibi eşyalarını almak isteyen depremzedelerin yıkıntıların yanı başında bir sürüyor. değiştiriyor. Operatörlerinin izni doğrultusunda enkazı altı zedeler, aldırış etmeden, bulabildikleri eşyaları alarak yol kenarına koyuyor. Depremin ilk gününden bu yana bölgeden ayrılmıyor. Dep Depremde ağır hasar gören Ebrer Sitesi, 15 yaşındaki emekli öğretmen Lütfiye Köroğlu da depremin ilk uyanıklığında dair. İş, ismi... Evet, çocukları Ali ve Metin, çizgilerle Şeytanöre... kurtuldukları depremde bir çok komşusunun vefat ettiğini, abiyi Ömer'i, anlıdik ki oldu. Ben kör olduk. Kıyameti yaşadık resmen. Deprem günü korkunç şeyler yaşadık. Aşağı indiğimizde yanındaki apartman bizim apartmanın kapısının önüne çökmüştü. Çıkamadık. Apartman görevlisinin kapısından aşağı inip dairesinden dışarı atladık. Çıktığımızda her daf yıkılmıştı. Apartman kalmamıştı dedi. Köroğlu, oturdukları bir ağır hasar gördüğünü, aklının hep evinde olduğunu ifade etti. Binanın kontrollü şek <gülüyor> şekilde yıkanlarında ağladığına bina yıkılırken 10 yaşım Ağlamaktan kahrolduk diye konuştu. Köroğlu, komşuları ile ilgili bir evi için enkazın başında beklediğini dile getirdi. Altın bulmuş gibi sevindim çünkü içinde çocukların küçüklük videoları var. Enkazdan hatıralarını çıkartmak için bir şöyle sürdürdü. Çok eşyalarda göz arttık. Yani umudumuz bitti eşyalardan. Dün komşumun biri, bir alt kendi eşyalarını aradık. Caddesi bulmuş. Bunlar kimin dediler? Baktım oğullarımın ismi yazılı. Onları görünce sanki altın bulmuş gibi, çok kıymetli bir şey bulmuş gibi sevindim. Çünkü içinde çocukların küçüklük videoları var. Sadece onları alabildim. Onların yanında fotoğraf albümlerimiz de vardı. Belki onları olan diye düşünüyorum. Evimizde bir tek bu anahtar ve perde parçası kaldı. Başka bir şey yok. Depremde 22 bloktan oluşan Ebrer sitesinin 18 bloğu yıkanmış diğer bloğu ana sayfaya dönmek için tıklayın. Ülkenimiz devam ediyor değerli dostlar. Evet. Deprem bir yaptı. Çarptığı otomobil ikiye bölündü. Ölü ve yaralılar var. Aksaray'dan deprem bölgesine giden afat aracı bir otomobil ile çarpıştı. Korkunç kaza sonrası otomobil ikiye bölünürken kazada bir kişi hayatını kaybetti. Dokuz afat personeli yaralandı. Deprem bölgesine giden afat attı. çarptığı otomobil Ölü ve yaralılar var. 19 Mart 2023 20:38 son gün 10 Mart 20:38 Aksaray'dan deprem bölgesine giden afet aracı Nevşehir'de bir otomobil ile çarpıştı. Korkunç kaza sonrası otomobil ikiye bölünürken zar bir kişi hayatını kaybetti, dosersomeri de yaralandı. Takip et. İnanılmaz saatlerin ardından meydana geldi. Otomobil terminal istikametine döndüğü sırada Aksaray istikametinden gelen emini bıraktı. Kaza yerine çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ve afet ekipleri sevk edildi. Kazada ismi belirlenemeyen otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını karken şoför ve 8 personel ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin yarısı metrelerce sürüklendi. Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü hastane morguna kaldırılırken, yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Ortalık savaş alanına döndü. Kaza nedeniyle karayolu savaş alanına dönerken, ekipler ise araçların altında bir süre yaralı aradı. Kaza nedeniyle karayolunun evşi ve nide istikametine trafik tek şeritli olarak alınıyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Sayfaya dönmek için tıklayın. Ölüm ve burun buruna. Sürüm devam ediyor. Kaç saatte şu anlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika Fenerbahçe'nin yasak maçının sonu da yazıklar olsun derin. Son dakika haberine Gözperkin 26'ın haftasında oynanan Fenerbahçe mücadelesinin ilk yarısının tamamlanmasının ardından Sarılacılık'ten ilk 45 dakikada verilen kararlara dair oldukça sert bir açıklama geldi işte derin. Son dakika Fenerbahçe'nin alanasak son maçının sonunda açıklama yazıklar olsun. 19 Mart 2023-2015 son güncellemeli. 19 Mart 2023-2030. Son... Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Alanya Spor Fenerbahçe mücadelesinin ilk yarısının tamamlanmasının ardından Sarı Lacivertli kulüpten ilk 45 dakikada verilen kararlara dair oldukça sert bir açıklama geldi. İşte detaylar. Takip et. 26. haftasında Fenerbahçe'de sandal spor ile karşı karşıya gelirken Sarı Lacivertliler ilk 45 dakikayı 1-0 geride tamamladı. Günün maçları Tüm maçlar 19.00-70 1-1 Fenerbahçe Galatasaray yeniden döndü karşılaşmanın ilk devresinin ardından Sarı Lacivertler resmi hesabından ses getirecek bir açıklama yaptı. Birik ve Bahçe 4. dakikada iz 11'de başlamıştı. Sadece 17 dakika sahada kalabildi. İşte o açıklama. Sistemimize yazıklar olsun. Sezonun 26. haftası itibarıyla bir daha oldu. Olmaz, dediğimiz her şeyin, yılmadan daha da vahimini yaşatıyorsunuz, milyonların gözü önüne doğuruyorsunuz. İlerir kararları tanımsız her bir hamleniz ve adımınızla, verilen verilmeyen kartlarınızla, varınızla, hakeminizle görüyoruz ki Fenerbahçe'nin yakasını bırakmayacaksınız. İçinde bulduğu bu sisteme ve bu rezalette payı olan herkese yazıklar olsun. Sisteminiz sizin olsun. Biz mücadeleden asla vazgeçmeyeyiz. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Evet misiniziyorlar arkadaşlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberine göre Türkiye'nin ilk bor karbür üretim maçı. Başarılarını bu katılatarak çok kısa sürenlerin rekor bir tarif oranına ulaştı. Bu ne mantıktır? Bu ne kafadır? Bu ne anlayıştır? Sözüyle dile getiririz. Milletimi şikayet ediyorum. Son dakika haberi, Türkiye'nin ilk borçlu karbül üreti tesisinde açıldı. İzlediğiniz hatırlatarak, çok kısa sürede de rekor bir talep oranına ulaştı. Ay sonundan itibaren teslimatları peyderpe gerçekleştirdi. Erdoğan ayrıca Akkuy'un egesi üzerinden muhalefete yüklenerek tepkisini, bu ne mantıktır, bu ne kafadır, bu ne anlayıştır sözleriyle dile getirdi. Son haberi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bin ton üretim kapasiteli yeni bir borka bir tesisi daha kurulacağını diyor. Ona da epey tepki gösteren Erdoğan, muhalefet yanındakilerle beraber haklı engeziyor. Müteşem bir eser diyorlar. Dönüp geldikten sonra... Bu ne mantıktır? Bu ne kafadır? Bu ne anlayıştır? İfadelerin. Türkiye dünyada önemli bir oyuncu haline geliyor. Açılığından satır başları şöyle. Bu içerisinde Türkiye sadece sahip olduğu bor madeninin katma değerini yükseltme kalmıyor. Aynı zamanda Türkiye dünyada en sert üçüncü malzemesinin üretiminde ve satışında önemli bir oyuncu haline geliyor. Bugünkü açılışımızın önemi tesisin ülkemize sağladığı stratejik katkı ile ilgili. Nadir toprak elementleri konusunda iyi bir rezerve sahibiz. Dünyada küresel tedarikleri belirli yerlere terk edip sadece fikri mülkiyet haklarının kazancıyla yetinme devri geride kaldı. Ne küresel sağlık ve güvenlik krizleri, ne yafetler, növümüze çıkarılan diğer engeller bizi dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girme hedefimizden alıkoyamaz. Bir taraftan konteyner kentler, diğer taraftan bakanlıklarımızın altına şukar, kışta aç açıkta bırakmayalım. Yaşanan sarsıntıların yol açtığı huzursuz hüzünlerine giden yavaş yavaş şehirlerine dönüyor. Biz kan derdindeyiz, onlar mal derdinde. Bir sürü kalıcı konuda bitireceğiz. Çadır kentten konteyner kentler da der ya bir çeşit. Biz bunların ne yapacağı görüyoruz? Bunlara benim vatandaşım bırakılabilir mi? Bunlar derdi başka. Biz can derdindeyiz, onlar mal derdi. Bir kısmında Türkiye'nin güçlü olması şarttır. Bölgesindeki şehirlerimizi kaldırırken ülkemizi hedeflerine yaklaştıracak diğer projeleri de ihmal etmiyoruz. Bunlardan biridir. Geçtiğimiz günlerde TOGÖN siparişleri almaya başladı, çok kısa sürede rekor bir talep oranına ulaştı. Ay sonundan itibaren simakları PDRP gerçekleştireceğiz. Buradan elde ettiğimiz tecrübeyle Kütahya Emet'te 5000 ton üretim kapasiteli yeni bir bor karbür tesisi daha kuracağız. Bu ne mantıktır, bu ne kafadır, bu ne anlayıştır? Tüm üniversiteye girdiğinde ANGS ülkemiz kintisiz ve dengeli elektrik üretiminde önemli role sahip oldu. Evet yanındakilerle beraber Akkuyu NGS'yi gezmek istiyor, gidiyorlar, geziyorlar, muhteşem bir eser diyorlar, dönüp geldikten sonra da yaptırmaya çalışıyoruz diyor. Bu ne bu ne? Bu ne? Adım? Genel adımlar atıyoruz. Bunlar ise yaptırmaya çalışıyoruz. hikayet ediyorum. elektrikler zamanla bunların iktidarında nasıl kesiliyorsa yarın günü satıyorum ki 14 dört e vermeyecek. Türkiye'nin ilk ve stratejik tesislerinden olacak. bugün açılıyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Cumhurbaşkan Erdoğan bu açıklamaları yaptı değerli izleyenler ve diğer haberimize geçiyoruz. Uzak gün krizi yaşanıyor. sar kırmızılardan ayrılmak istiyor. Süper Lig'de liderliğini sürdüren Kalta Saray'a son oynanan Konya Ispra mücadelesinde uzatma dakikalarında gördük. Golle haftaya puansız kapatmanın şokunu yaşarken birçok da Yıldız isim Yunus Buna göre Genç oyuncu istediği süreyi bulamaması nedeniyle takıma ve hazırlığı yapıyor. İşte detaylar. Galatasaray'da Yunus Akgün krizi. Takımımız <Gülüyor> taraftar ikiye bölündü. 2019 0 Süper Lig'de idarını oynanan Konya Spor Mücadelesi'nde uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü boyun şokta bir yıldız isim Yunus Akgün'den geldi. Bu şokta oyun uygulamamasını takıma veda etmeye hazırlanıyor. İşte detaylar. Türkiye. Yaş 23 pozisyon orta saha. Oynadığı tüm istatistikler için tıklayın. alt altyapısından yetişerek A takıma kadar yükselen ve performansıyla Adana kiralanırken, burada gösterdiği müthiş performansı sarı kırmızılılara geri dönmüştü. Galatasaray'da istediği süreyi bulamaması üzerine hakkında birçok transfer iddiası atılan 22 yaşındaki oyuncu için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Şampiyonluk yaşamak istiyorum dedi ama... ilk haftalarında ilk 11 in vazgeçilmezli olan genççisim, ilerleyen haftalarcasının özünden düşerken, sezon başında birçok oyu Avrupa'dan bazı takımların ciddi şekilde ilk gün kalmıştı. Başarılı futbolu çıkarda hedefinin Avrupa olduğunu ancak Galatasaray'da şampiyonun almak istediğini dile getirmişti. Ayılmak istiyor. Akşamın haberine göre sonrası, Okan Burun sürekli olarak rotasyonda değerlendirdiği hakkın, düzenli forma giymek istemesi nedeniyle ayrılma ve kendisine gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı öğrenildi. Avrupa ekiplerinin radarında. Avrupa'dan başta İtalyan ve Fransız ekiplerinin kıskanındaki üret tekliflerin Galatasaray'ın beklentilerini karşılaması durumunda transferin gerçekleşmesi. Taraftar ikiye bölündü. Darı kırmızılı taraftarların bir kısmı bu kararı onaylarken bazı futbol severlerde yabancı kuralını da düşünerek kararın yanlış olduğunu belirtiyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Anahtar kelime. Ana, ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Varlık Duyurtlu, Şanlıurfa'da merkezde yağış nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Şanlıurfa'da yağış nedeniyle kent merkezinde yarın eğitim öğretime ara verildi. Şanlıurfa merkezde yağış nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. 19 Mart 2023-2042 son güncelleme. 19 Mart 2023-2042. Şanlıurfa'da etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle kent merkezinde yarın eğitim öğretime ara verildi. Takip et. Valiliğin sosyal medya hesabından açıklamada mevcut durumumuzu değerlendirerek Haliliye, Karaköprü ve Eylülbiye ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitime 20 Mart tarihinde bir gün daha ara verme kararı aldık. Diğer 10 ilçemizde okullar yarın açılıyor, ifadeleri yer aldı. Şanlıurfa'da sağnak nedeniyle eğitim öğretime 3 gün ara verilmişti. Anadolu Ajansı. Ana sayfaya dönmek için tıklayın. Anarimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlar. İzlediğim Balıkesir'de deprem zirveleri beraber yemek yed. Cumhurbaşkanı Erdoğan etim Balıkesir'deki sosyal tesinde kente gelen deprem beraber yemek yed. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de depremzedelerle beraber yemek yedi. 2023-2013 son güncelleme, 19 Mart 2023-2013. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etimaden Genel Müdürlüğü'nün Balıkesir'deki sosyal tesislerinde kente gelen depremzedelerle beraber yemek yedi. Takip et. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde eti maden işletmeleri genel müdürlüğü bor karbür üretim tesisinin açılış törenine katıldı. Türkiye'nin ilk bor karbür tesisinin açılış töreninden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, eti maden işletmesinin sosyal tesislerinde kalan depremzede vatandaşlarımızla yemek yedi. Erdoğan, burada hem depremzede vatandaşlarımızı dinledi, hem de onlara yaptığı konuşmasında deprem bölgesinin yeniden hızlıca yerlere verilen sözlerin yerine getirileceğini söyledi. İha ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Şimdi yaptığı Fatih Milliros üst 4 takımını 1 öne 0... geçirdi. Sahada Sadece... kahkaha heyecan gibi 26. haftayı sürüyor. 26. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanlı da Alanya sonra konuk olurken karşılaşmayıördüyorsunuz. Kalesine gördük Golle adeta şoka oldu. Necsipolis <gülüyor> Jenaçı karşısında bir ilki başardı. Etpolis'in 4. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Sarı lacivertlilere büyük şok. 19 Mart 2023, 2023 son güncelleme. 19 Mart 2023 19.23 Son dakika. Süper Lig'de heyecan 26. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 26. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Alanya Spora konuk olurken, karşılaşmanın henüz 4. dakikasında kalesinde gördüğü golle aldı. İşte detaylar. Takip et. Süper Lig'in 26. haftasında kapanı Alanya Spor ile karşı karşıya. Lider Galatasaray'ın puansız hata yapmayan Sejciber. Üncü dakikasında büyük bir şok yaşadı. Günün maçları. Tüm maçlar. 19.0086. Korandın Alanyaspor Spor. 2. Fenerbahçe. 4 dakikada gol. Dakikalar 4 Düşen İvan topla buluşan Ektimiz Kovlaris yaptığı dokunuşla yardımcı hakem Candaş Elbil'in bayrağı ile ofsak yayın yani incelemesi sonucunda geçerli sayılırken Fenerbahçe rekada henüz dakikada bir sıfır yeni düştü. İlk golü Lanya Spor'un Avusturya ekibi Lask'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı 20. golcü, Süper Lig'deki ilk golünü Fenerbahçe'ye karşı arken, Sarı Ligatiler bu sezon kalesinde en erken golü gördü. Ana sayfaya ömek için tıklayın. Ana haber devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. olarak yenilmezlik serisi Başakşehir son dakikalardı. Karada 2-2 4 hatırladığım gibi yenilmezlik serisi 11'e çıktı. Başakşehir son dakikada 2018 sonunca 9 Mart 2023 18:10 -18 Fatih Karagümrük teklasmanında 2. 2 ve kalıcı bol başakşehir'e 4 maça çıktı. Takip et. Gümrük ile başakşehir, devre gol düğen şeklinde geçen maçta 2. 2 beraber Fatih Karagümrük, kar yenilmezlik serisini 10 maça çıktı. Tüm goller son anlarda geldi. Mücadeledeki gollerin son anlarda gelmesi dikkatliydi. Özellikle maçın anlarında peş peşe gelen goller skoru belirledi. 3 4 Fabio Borini, 1-90-2 NBA'ye geçti. 6 maçtır galibiyet yok. Medipol Başakşehir oynadığı son 6 maçta da galip gelemedi. Spor alanya spor Gent Beşiktaş Gent Karagümrük. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Emre Belozoğlu ile Tugay Kan arasında gerilim tırmandı. Bir kuruş faydamız yok, bir gel. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Günün videosunda bugün Adeta canlı hiçe saydı tehlikeli anlar yürekleri bakın nasıl asagı. anları yürekleri ağza getirdi. Kat tane 5 beş kat bir binanın uyarısız sonucu içeriye girerken o anlar kamerada bakın nasıl, nasıl getirdi 19 Mart 2023, 12.37 son gün, en üst katında hiçbir önlem almadan camları temizleyen kadın adeta ölüme meydan okudu. Bu konuların hücreye yansıdı. Takip et. Bir Selim mahallesinde beş katlı apartmanın en üst katındaki dairenin penceresini çırak camları temizleyen kadın yürekleri ağza getirdi. Hiçbir güvenlik önlemi almadan ve yüksekliğe aldırış etmeden camları silmeye devam eden kadın görenlere korku dolu anlar yaşandı. Vatandaşların uyardığı kadın bir süre sonu... yaşananlar ise kameralara yansıdı. Bunlar ilgiyi çekildi. Duramo SL'ye ayakkabı 1. 2. 200... Diğer haberimize geçiyoruz. çok olan konu olan kırmızı kırmızı kartla atıldı Beşiktaş dergisinde cezalı duruma düştü. Son dakika. Süper Lig'in 26. haftasında Alanya Spor'a konuk olan 8. dakikasında Akem Mete Kalakavan'a yaptığı yoğun itirazlar sonrası direkt kırmızı kartla tribüne gönderildi. İşte detaylar. Takip et. Süper Lig'in 26. haftasında Alanya Spor ile karşılaşan Fenerbahçe'de karşılaşmanın 68, dakikasında tecrübeli çalıştırıcı George Jesus itirazları sonrası gördüğü Kırmızı kartla tribüne gönderildi. Günün maçları. Tüm maçlar. 10-90. Alanya Spor. 1-2. Fenerbahçe. Direkt Kırmızı Kart. Ferdi yerde kaldığı pozisyonda faul bekleyen koruyucu Hakem Mete Kalkavan'a isyan ederken Kalkavan bu pozisyon sonrası direkt kırmızı katını ilginizi İlginizi çekebilir. İlk ve Bahçe 4. dakikada şoku yaşadı. Sonunda zaman yazıklar olsun. Yeni 17 dakika sahada kalabildi zatle. Pozisyon teknik adam Beşiktaş derbisinde cezalı Jesus bu sezon ikinci kırmızıyı kırmızının ardından tribüne çıkan George Jesus'un dikkat. Evet, i̇şte dam maçın ilk yarısı son Hızlı yaklaşık ve diğer haberimize geçiyoruz değerli dostlarca. Alman seçim sonrası ilk konu gündem oldu? Üç cümle önceyim açtı. Deva Partisi Genel Başkanı Abacan'ın Millet İttifakı Genel buluşmasında konuşma gündem oldu. Diğer başka Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi halinde kendisine üç cümle önereceğini açıklayan Babacan'ı kendisinin deli Babacan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na saygı Başkan'ımız diye tabi etmesi ise salonda uzun süre alkışta Üç cümle önereceğim deyip açıkladı. 19 Mart 2023 20:04 son güncelleme, 19 Mart 2023-2025. 20:05. Genel Başkanı Ali Babacan'ın Millet İttifakı Genel Başkanlar buluşmasında yaptığı konuşma gündem oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi halinde kendisine 3 cümle önereceğini açıklayan başkan, tabi takdir kendisinin dedi. Babacan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na Sayın Cumhurbaşkanımız diye hitap etmesi ise salonda uzun süre alkışlandı. Takip et. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmuştu. Seçime sayılı günler kala ise siyaset gündeminde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Millet İttifakı Genel Başkanlar buluşmasında yaptığı konuşma nedeniyle gündem oldu. Babacan'ın konuşmasında Kılıçdaroğlu'na Sayın Cumhurbaşkanımız diye hitap etmesi ise salonda uzun süre alkışlandı. Seçimin kazanılması halinde Kılıçdaroğlu'na 3 cümle önerisi olacağını söyleyen Babacan, şu ifadeleri kullandı. İfade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve bunu yapmak inanın o kadar hızlı olacak ki. İlk 90 dakika. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı Yeni töreninden sonra herhalde bir konuşma olur diye tahmin ediyorum. Ben şöyle 3 tane cümle önereceğim kendisine. Tabi takdir kendisinin olur ama. Ey basın mensupları, köşe yazarları, düşünürlerimiz, yazarlarımız, çizerlerimiz şöyle derin bir nefes alın artık özgürsünüz. Bu kadar. Babacan'ın konuşması da salonda uzun süre alkışlandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Milli ittifakı ve Kemal Kılıçdaroğlu. ve diğer ha haberimize geçiyoruz. Fenerbahçe'de e, 1-0 yeniken ilk yarıda şu anda gol olup yağıyor e, Alanya bir de deplasmanda. Kurendon Alanyaspor şu anda e, 3-1 yenik durumda ve ev sahibi kendisi de. Kuryalovuz 4. dakikada golü kaydetti. Fenerbahçe'de ise şu an son dakikalar oynanıyor. 65. dakikada Enner Valencia golü kaydetti ve 85. dakikada yine penaltıdan Enner Valencia golü kaydetti. Sonuncu dakikada Emre Mordağ golü kaydetti. maçta bitmek üzere. Bu arada bilginize bu maçı canlı anlatımlarla sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Kapıdaki Nevruz kutlaması sonrası 200 gözaltı alındı. İstanbul İstanbul'daki kapıdan Nevruz kutlamasından sonunda polis ekipleri bir grup arasında arbere yaşan İstanbul vali alanın yasalışı pankart ve flama sokmaya çalışan yasa dışa soğuk atarak taşkınla çıkartan 224 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. yenidaki nevruz konusu sonrası 224 kişi gözaltına alındı. 19 Mart 2023-1907 son güncelleme 19 Mart 2023-1907 İstanbul Yenikapı'da nevruz kurasının sonunda polis ekipleriyle bir grup arasında AHP'de yaşandı. İstanbul Valiliği, alana yasadışı pankart ve flama sokmaya çalışan, yasadışı slogan atarak taşkınlık çıkaran 224 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Takip et. Yeni kapı etkinlik alanında Nevruz kutlaması gerçekleştirildi. HDP İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği etkinliğe HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da katıldı. Organizasyonda, sahnede Nevruz Ateşi yakıldı, konser ve konuşmalar gerçekleştirildi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan alandakilere seslenerek, HDP adına hepinizin mevruzunu kutluyorum dedi. Buldan, konuşmasında depremde hayatını kaybedenlere taziye dileklerini de sundu. Polis ekipleri kutlamalar sırasında alanda geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 6 saat süren organizasyonun sonunda alandan çıkış yapanlarla polis ekipleri arasında arbede yaşandı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre toplamda 224 kişi gözaltına alındı. 224 kişi gözaltına alındı. İstanbul Valiliği tarafından etkinlik sonrasında Fatih İlçesi Yenikapı miting alanında bugün HDP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Nevruz Kutlaması açık hava toplantısı sırasında alana yasa dışı pankart ve flama sokmaya çalışan, yasa dışı slogan atarak taşkınlık çıkaran 224 şahıs hakkında güvenlik güçlerimizce yakalama işlemi uygulanmıştır açıklaması yapıldı. DHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Valilik açıkladı. Şanlıurfa'da eğitimi ara. Kirayı beş bin liraya çıkaran. haber ne yapamıyor? diğer Bak daha yine alpullu iki deprem oldu. Sonra hafafattan yapılan araştırmaya göre merkez Kahramanmaraş Karaman olan 4.4 4.4 4.1 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana gelmiş. Son dakika haberi oldu. Karaman iki deprem oldu. 19 Mart 2023 16.01 son güncelleme. 19 Mart 2023 16.16. 16. Son dakika. Afad'ın planına göre merkez üssü Kahramanmaraş Göksun olan 4.4 ve 4 gün takip Son dakika Faktan yapılan tam olarak sunulan 15.54 ve 4,4 saat 15.56 ise bir büyüklüğünde iki deprem meydana geldiği bildirildi. Sarsalın iki kilometre gerçekleştiği açıklandı. Kandilli Rasa tanesinden açıklama. Kandilli Rasa tanesinde 5 peşi olan temin büyüklüğü 4,3'e olarak duyurdu. Ancak ülkenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve haber haberi geçiyor. Kemal metin bir karşılama geldi. O pankat dikkat çekti. Cum Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve altı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de büyük bir kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı. Havalimanına akın eden vatandaşlar, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nu, Alkış ve sloganlara karşıladı. Küçük bir kızın elindeki pankart ise dikkat çekti. Kemal Kılıçdaroğlu'na İzmir'de miting gibi katlama. O pankart dikkat çekti. 10 Mart 2023 15:30 son güncelleme. 19 Mart 2023 15:00. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Rımanoğlu, İzmir'de büyük bir kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı. Avalimanına akın eden vatandaşlar Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nu alkış ve sloganlarla karşıladı. Birinci parti seddici. Takip <gülüyor> İzmir'de gerçekleştirilen ikinci yüzyılın iktisat Kongresi'ndeki programa katılacak olan Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan uçakla İzmir'e geldi. Kılıçdaroğlu'nu havalimanında çok sayıda partili, slogan ve alkışlarla karşıladı. Kemal Kılıçdaroğlu çıkış kapısından aracına doğru yürüdüğü esnada, kalabalıktan dolayı küçük çaplı kargaşa yaşandı. Kılıçdaroğlu zorlukla binebildiği aracından kendisini gelip selamladı. CHP lideri İzmir Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılacak program öncesi dinlenmek üzere oteline gitti. Kılıçdaroğlu'nu karşılamaya gelenler arasındaki küçük bir kız çöğünün ekip. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Her başlık geriden gelip kazandı. Bu maçta ne ararsanız var değerli izleyenler. Fenerbahçe geriye düştü mücadelede Avanya 3-1 mağlup etti. Sarı Laceretler zirveye bir, adı, bir adım daha yaklaştı. Son dakika haberi gösterdi 26. haftasında Fenerbahçe Eplasman'da Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Büyücü Anadolu Mücadelede. Sarı Laceretler geriye düşse de karşılaşmanın 3 üstünlükle ayrılmayı bildi ve Galatasaray'ın puan battığı haftada hata Fenerbahçe geriye düştüğü mücadelede bir mağlubiyet etti. Sarı lacivertliler zirveye bir adım daha yaklaştı. 19 Mart 2023 21.12 son güncelleme. 19 Mart 2023 21.12. Son dakika. Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Spor ile karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede sarı Civertliler geriye düşse de karşılaşmadan 3 birlik üstünlükte ayrılmayı bildi ve Galatasaray'ın puansız kapattığı haftada hata yapmadı. Takip et. Lider Galatasaray'ın puansız kapattığı haftada Fenerbahçe, 26. haftanın kapanış mücadelesinde Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Alanya Spor'a konuk oldu. Karşılaşmada ev sahibi ekip bir 0 öne geçse de üstünlüğü koruyamadı ve birlik galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekibin golü yeni transfer kovularisten gelirken Fenerbahçe'nin eninler bahçelerinde Ferense 2 1 sonuçla Alanya spor 28 puanda kalırken Fenerbahçe puanını 54 e yükseltti. <-C2> henüz 4. dakika. Eşe başlayacakken henüz 4 dakikada yeni transfer kovularisi ile önüne geçti. Sol kanatta buluşan Cavalero'nun ortasında topla buluşan Eftimiz Koğulları yaptığı dokunuşlarla yardımcı hakem Candaş Elbil'in bayrağı ile offside olarak değerlendirilen pozisyon var incelemesi sonucunda geçerli sayılırken Fenerbahçe rakibi karşısında henüz dördüncü dakikada bir 0 yenik duruma düştü. Yeni transfer sakatlandı. Saatlilerin yeni transferi Osterolde 17. dakikada e bıraktı. İlginizi çekebilir. E bahçeden maçın ilk yarısı sonunda açıklama yeter olsun. Sus direkt kırmızı kart gördü. Gerbi de yok. Bir E 4 dördüncü dakikada şoku yaşadı. İlk kez 11'de başlamıştı. Yeni transfer 17 dakika daha da kalabildi. 35'te bir bir oldu ama sarı lacivertler ilk yarının son bölümünde baskısını arttırmakten 35. Nece'yi dakikada ile ve anılan kontrolü sonrasında o geçersiz sayıldı. İlk yarısı oyun bir çözdü karşılaşma hakemi Mete Kalkavan ilk 45 dakikanın sonu kayı. Mücadelenin ilk yarısı bir sıfır ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sonuçlandı. İlk yarı sonunda Fenerbahçe'den açık Karşımanın ilk yarısında sığın çalması ile beraber... Enerbahçe resmi kanallarından bir açıklama yayınladı. Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan'a yoğun tepki gösteren sarı lacivertik uyu, sisteminize yazıklar olsun ifadelerini kullandı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Karşılaşmada dakikalar 63'ü gösterirken, o sayı sama ceza sahası içinde Rassul ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Bu pozisyon sonrası hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. Top başına geçen Ener Valencia penaltı vuruşunda hata yapmazken 65 Nelci'yi dakikada takımına haberi gelirdi. Cesuz kırmızı gördü. Sarı Lacı var en Ferdi çalıştığı... Kadıoğlu'nun yaşadığı bir pozisyon sonrası kenarda adeta çılgına döndü. Hakem Mete Kalkavan'a yoğun itirazlarda bulunan Cesuz, kırmızı kartla cezalandırılarak tribüne gönderildi. Valencia yine sahnede. Karşı... Kılaşmanın son bölümüne girilirken 85-NC'yi dakikada Fenerbahçe bir kez daha penaltı kazandı. Sarı lacivertlilerde topun başına geçen Enner Valencia hem kendisinin hem takımının ikinci golünü atarken takımı ısırtladı. Emre Mor'dan gol. Karşılaşmaya ikinci yarıda dahil olan Emre Mor 92-NC'yi dakikada enfes bir atarak karşılaşmanın skorunu belirledi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Jesus direkt kırmızı kart gördü devam ediyor. Yaklaşık saattir bu ekranlarda işte diğer haberimize geçiyoruz. Fenerbahçe sadece 17 dakika Dakika sağalabildi. Süper Ligin 26. haftasında deplasmanda Sporla karşılaştığı Fenerbahçe kalan henüz 17. dakikasında sakatlık şokuyla kısarsıdı. Salırcıetlerin yeni transferinden Ose Dolfo, Süper süperlikte ilk kez 11'de başladı karşılaşma sakatlanarak oyundan alındı. işleri detaylar. Fenerbahçe'nin yeni transfer Ostervold'a alanya karşısında sadece 17 dakika sağalabildi. 19 Mart 2023-19.37 son güncelleme. 19 Mart 2023-19.37 Salı günü 26. sırasında Deprasman'da Alanya Spor ile karşılaşan Fenerbahçe karşılaşmanın 17. dakikasında sakatlık şokuyla sarsıldı. Sarı lacivertlilerin yeni transferlerinden Osterbol Süper Lig'in kez 11 başladığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan alındı. İşte detaylar. Takip et. Mayden Osterbol'da Hollanda, yaş 22 pozisyon defans, oynadığı takım Fenerbahçe, tüm istatistikler için tıklayın. Fenerbahçe'nin yeni transferi Vajden oldu e, geçtiğimiz günlerde UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Sevilla mücadelesiyle bu sezon ilk kez sarı lacivertli formayla ilk 11'de görev almıştı. Ara transfer döneminde sarı lacivertli renklere katılan 21 yaşındaki oyuncu hastalığı nedeniyle takımdan uzak kalmıştı. Günün maçları Tüm maçlar Mise Korendan Alanya Spor 1-3 Fenerbahçe 17 dakika sahada kalabildi. İlte sadece Konya Spor karşısında sonradan oyuna dahil olan Solbek, ligin 26. haftasında oynanan Alanya Spor karşısında da ilk 11'de karşılaşmaya başlarken, sahada yalnızca 17 dakika kalabildi. Bir ilk. ve bahçe 4. dakikada şoku yaşadı. Kendini yere bıraktı. Hop! Hada topla buluştuğu esnada bir anda sekmeye başlayan Hollandalı oyuncu, kendisini yere bırakırken sağlık ekipleri oyuna devam edemeyeceğini kenar yönetimine iletti. Oster Yolde'nin kenara alınması sonrası oyuna olsayı Samuel dahil oldu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bu maçta her şey var. Fenerbahçe getirdik. Ve değerli bu haberimizle birlikte tarik.com ana haber bültenin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleyiz efendim. Sitemizde yer alan e, reklamlara da biz, tıklayarak bize destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha uzunlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar Diniz Hoca.